Sevgili 11'ler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte 11. sınıflar matematik dersi 1. dönem 1. yazılı yazılı hazırlık provası yapacağız. Hmm. Bu yazılı hazırlık provası ne oluyor? Yazılı hazırlık provası adı üstünde arkadaşlar. Yazılınızda yüksek notlar alabilmeniz için sizler için derleyip toparladığımız Yazılım müfredatının içerisinde bulunan konulardan hazırlık soruları olacak. Birbirinden güzel sorular birbirinden öğretici şekilde sizlere sunulacak arkadaşlar. Birazdan ekranda göreceğiniz PDF linkini de videonun altındaki açıklama kısmına bıraktım. Açıklama kısmından linke tıklayarak indirebilirsin veyahut İndirdikten sonra hani ister dijital ortamda kullan ister çıktısını al kağıdının üzerine yaz ister benden önce çöz sonra beli dinle istersen gel beraber birlikte yapalım bu işi. Hazırsan geçelim sorularımıza. Hadi bakalım. Ekranda gördüğünüz ilk soru arkadaşlar. Bir A noktası verilmiş. Bu A noktası 1 bölü kök 5'e 2 bölü kök 5. Birim çember üzerinde teta açıklık ölçüye sahip bir nokta olduğuna göre. Tam theta ile theta'nın toplamı soruluyor bize Şimdi biraz kalemim kalınmış Onu da hemence şöyle incelteyim arkadaşlar Bu kalemi de inceltelim evet. Şimdi bakın Öncelikle 1 bölü kök 5'e 2 bölü kök 5 Bu birim çember üzerinde nerede? Bunu bir gösterelim Şu bizim birim çemberimizin Kartezyen koordinat sistemi olsun Şu da birim çemberimiz olsun Tamam mı? Şimdi ee, A noktasıydı ismi İkisi de pozitif olduğu için birinci bölgede şuraya a noktası diyelim hatta 1 bölü kök 5'e 2 bölü kök 5 olduğu için ordinata absisinden büyük olduğu için a biraz daha yukarıdadır. Şöyle gösterelim şöyle gösterelim bakın burası 1 bölü kök 5 burası da 2 bölü kök 5 oldu. O halde arkadaşlar ben şunu da şöyle çizecek olursam şurada bir teta derecelik açı oluşur. Tamam çok güzel bak. Olay neredeyse bitti. Şimdi sen tan theta ile kot tetayı istemiyor musun? Tan theta neydi? Karşı bölü komşu. E karşısı 2 bölü kök 5, komşusu 1 bölü kök 5. 2 bölü kök 5'i 1 bölü kök 5'e oranlarsanız eğer karşınıza 2 çıkar. Tanjant teta 2 ya. Kotanjant theta'yı komşu bölü karşıdan hesaplamana gerek yok. Sen biliyorsun olayı. Çünkü kotanjant theta tanjantın çarpımsal tersiydi. Yani 1 bölü 2 idi. Bu ikisinin toplamı istenmiş. 2 ile 2 çarptınız 4 1 eklediniz 5 bölü 2 bizim cevabımız olacaktı ikinci sorumuza bakalım 7 sinüs x eksi 10 derece artı 24 çarpı kosinüs y artı 10 derece ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş şimdi maksimumunu soruyor ya iyi dinle şurası sinüs şurası kosünüs içindeki açılarda birbirinden farklı ben bu ifadenin tamamının bu toplamın tamamının maksimum değerini istiyorsam sinüsü de kosinüsü de büyük seçmem gerekiyor. Biliyorsun ki sinüs de kosünüs de eksi 1 ile 1 kapalı aralığından değerler alıyordu. He, o zaman sinüsü tabii ki 1, kosünüs de tabii ki 1 seçeceksiniz. Dolayısıyla 7 kere 1 7 yapar, 24 kere 1 24 yapar. Bunları da toplarsanız 31 bizim cevabımız olur gençler. Üçüncü soru kosinüs 2x neye eşitmiş? 2a 3. Böyle sorular hep korkutmuştur değil mi? İfadesinde a hangi aralıkta değer alır diye sorulmuş. Şimdi güzel arkadaşım bak. kosinüsün içinde 9x de yazsa, 15x de yazsa, 99x de yazsa hiç fark etmez. Burada 2x yazıyor. Bu kosinüs 2x, eksi 1 ile 1 aralığında değerler almak zorunda dedik. Bir önceki soruda da bunu hatırlattık hatta. Peki, madem öyle bu kosinüs 2x, 2a-3'e eşit, 2a-3 yazarım ben bunu gördüğüm yere. O halde bu 2A eksi 3 de eksi 1 ile 1 aralığındadır. O halde 3 ekleyim eşitsizliğin her yönüne. 2 küçük veya eşittir. 2A bu da küçük veya eşittir. 4 yapar 3 ekleyince. Şimdi hepsini de 2'ye bölün arkadaşlar. Böldüğünüz 1 küçük veya eşittir. A o da küçük veya eşittir. Ne oldu? 2 oldu. A hangi aralıkta değer alır demiş. 1 ile 2 aralığında. O zaman şöyle yazabiliriz. A elemandır. 1 ile 2 kapalı aralığı da diyebilirsiniz tabii ki. Tamam oldu mu? Devam. Dördüncü soruyla tanjant 15 ile 4 tane tanjant 15 ile 4 tane tan 75 çarpılıyor. Bak şimdi tan 75 75'i 90'a tamamlayan açı 15 olduğu için bu neye eşittir? Kotanjant 15'e. Şimdi de soru şu tan 15 ile kot 15'in çarpımı ne? Hatırlatma olarak yazabilirsin bu bir trigonometrik özdeşliktir. Tan alfa ile kot alfanın çarpımı 1'dir arkadaşlar. O halde tan 15 ile kot 15'in çarpımı cort cort 1. Sadece ne kaldı 4 kere 4 o da kaç yapan 16 bölü. Alt kısma bakıyoruz 8 parantezini aldım. İçerine yazacağım sin kare 35 artı kos kare 35 yazacağız ve kapattık parantezimizi. Şimdi bak sin kare 35 ile kos kare 35'in toplamı nedir? Bu da trigonometrik farklı bir özdeşlik. Sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı daima 1 yapar. O halde sin kare 35 kos kare 35'in toplamı da nedir? 1'dir. Yani burası 1 ise gitti. Geriye sadece 8 kaldı. 16 bölü 8 bizim cevabımızmış. 16'yı da 8'e bölün artık değil mi? Doğru cevap 2'ymiş arkadaşlar. Geçtim 5'e. 1 eksi tan 40 tan 50 bak şimdi. Şuraya geldin. Tanjant 50 dedin. Aslında bu kod 40'tır diyorsun. Çünkü 50'yi 40 90'a tamamlar. Tan 40 ile kod 40'ın çarpımı hop hop 1. Bir. 1'den hop 1 çıktı gitti. Burası komple gitti bak. Şöylece gitti burası. Geriye sadece ne kaldı? Eksi sinüs 20 kaldı. Altta da kosinüs 70 var. Üst taraf eksi sin 20 olarak kalsın. Alt tarafa bakıyorsun. 70'i 90'a ne tamamlıyor? 20. O halde arkadaşlar bu da sinüs 20 eşittir. Üst tarafta sin 20 alt tarafta sin 20. Geriye sadece ne kaldı? Eksi yani cevabımız ne olacakmış? Eksi 1 olacakmış. Altıncı soru. Sin x eksi x eşittir. 4 bölü 5 olduğuna göre sin x çarpı cos x çarpımı kaçtır diye soruluyor. Bu tarz sorular artık klişeleşmiş sorulardır. Tam da yazılı sorusudur. Hemen ne yapıyorsun? Bu ifadenin tamamının karesini alıyorsun. Sin x cos x'in karesini yazalım. Sin kare x eksi 2 çarpı sin x çarpı cos x artı cos kare x eşittir. 4 5'in karesine 16 bölü 25. Çok güzel. Şimdi sana şu sorum şu. Sin kare x ile cos kare x'in toplamı ne yapar? Duyamadım. Ne yapıyordu? Yukarıda söyledik. 1 yapıyordu değil mi? Bak burası 1'miş. Bu 1'i karşıya atarsan eksi 2 sin x x geldi eşittir 16 bölü 25'ten 1 çıkaracağız bu da ne yapar 9 bölü 25 yapar ama eksilisi çok güzel eksiler de birbirini götürsün eksiler birbirini götürdükten sonra bizden ne isteniyordu sin x çarpı cos x yani sadece şurası 2 yok o zaman o 2 çarpım durumda olduğu için karşıya bölüm olarak gider o halde gençler sin x çarpı cos x eşittir 9 bölü 25 kere ekleyeceksiniz. Bu da bize 9 bölü 50 cevabını verecek. Doğru cevabımız buydu diyeceğiz. Altıncı soruyu da bitirdik. Geçtik 7'ye. Tan de kot x'in toplamı 5 bölü 3'müş. Peki. Olduğuna göre tan kare x artı kot kare x. Hemen az önceki taktik gibi karesini alıyorsunuz. Tan kare x artı kot kare x artı 2 çarpı tan x çarpı kot x dediniz. Eşittir. 5 bölü 3'ün karesi 25 bölü 9 yapar dediniz. Sonra mı? Sonra şöyle hocam bak. Bizden istenen şurası değil mi? Evet. Tan de kot x'in çarpımı az önce gösterdik. Trigonometri gözleştik dedik ismine neydi? 1'di. 2 kere birkaç yapar? 2 yapar. O halde tan kare x de kot kare x'in toplamı 25 bölü 9 eksi 2'dir. Bak şimdi o eksi 2 yerine şöyle yasak olur mu? 18 bölü 9 yasak ne olur? O da 2 sonuçta. Onun ya canı can değil mi yani? Peki 25'den 18'i çıkardın kaç geldi? 7 bölü 9 bize tan kare x artı kod kare x verir. Doğru cevap 7 bölü 9 olacaktı sevgili arkadaşlar. Geçtim 8'e. 1 artı tan kare x ifadesinin eşiti. Bak şimdi bunu sen açılımını maçılımı öyle açılım düşünmeyeceğim düşünmeyeceksin. bunu öğretmişti ya falan diye sınavın ortasında yazılının ortasında sen böyle düşünür durursan düşünüp durursun başka hiçbir şey olmaz. Hemen ne yapıyorsun? Tanjantın yanında bir varsa bir varsa böyle bir kural da yok. O zaman sen bu tanjantı sinüslü kosinüslu hale çevireceksin Nasıl yapacağım? Bir artı tanjant neydi? Sin x bölü kos x'te. O zaman burası sin kare x bölü kos kare x yapmaz mı güzel arkadaş? Ve bir de bunun karekökü var değil mi? Eşittir diyorum. Bak şimdi buna bir de e, bileşik kesire çevirme e, muamelesi yap. Şunu da şunu çarpıp bunu ekliyorsun. Bak yazıyorum. Kos kare x artı sin kare x bölü cos kare x dediğin Bir de bunu karekök içine al. üst tarafa bakıyoruz şimdi bak üst tarafta ne var cos kare x artı sin kare x var. Neydi bu 1'di değil mi? hop burası 1'miş. Şimdi 1 bölü cos kare x'in karekökü var. elimizde 1'in karekökü 1 zaten cos kare x'in karekökü de kosinüs x arkadaşlar. Cevabımız buymuş. Hab hocam böyle istemiyordur cevabı 1 bölü cos x 1 bölü cos x arkadaşlar sekant x'in ta kendisidir. İster bunu yap, ister bunu yap. Yani ben bu yazılıyı yapmış olsam, böyle bir soru sorsam, öğrenci bunu da bulsa ben tam puan veririm, bunu da bulsa ben tam puan veririm. Sıkıntı yok yani. Ben benlik sıkıntı yok. Sizin hocayı bilemem ama ama bence bu ikisine de tam puan verilir. Hiç sıkıntı değil. Dokuzuncu soru. Kalemimi bir tane daha küçülteyim bakalım. Tamam, diğer siyahı da küçültelim en iyisi. 1 bölü 1 artı tan artı 1 bölü 1 artı kot x. bak şimdi yine bu tan x'i kot ne yapacak ne yapacağız tabii ki sinüslü kosinüsli yazacağız bak 1 bölü 1 artı sinüs bölü kosinüs s bölü c yazdım tamam mı artı 1 bölü 1 artı kotanjant neydi o da kosinüs bölü sinüsli ona da c bölü s yazdım şimdi bak güzel arkadaş şunu da şunu çarpıp şunu ekleyip bunu da bunu çarpıp bunu ekleyip c'ye ve s'ye bölelim biz bunları 1 bölü C artı S bölü C artı 1 bölü S artı C bölü S Şimdi ben bunları ters çevirip toplarsam eğer C bölü C artı S gelir artı S bölü S artı C gelir. E paydalar eşitse üstleri toplarız. C artı S bölü C artı S olmaz mı? Yani bu da kaçmış? 1. Demek ki bu ifadenin eşiti 1 olacakmış sevgili arkadaşlar. 10. sorumuz 2 çarpı sim pi bölü 6. Şimdi pi ee, radyan 180 dereceydi. 180 dereceyi 6'ya bölersiniz ahanda burası 30 derece yapar Sinüs 30 1 bölü 2 idi 2 çarpı 1 bölü 2 dediniz tamam mı artı pi bölü 4 45'tir kod 45 1'dir artı pi bölü 9 180'e 9'a böldünüz 20 2 ile çarptınız tanjant 40 yaptı onun eşitini bilmiyorum yani ben bilmiyorum ben matematik öğretmeniyim ama benim ezberimde böyle bir şey yok İkileri de bu arada konuşurken muhabbet ederken götürdüm hakkını helal et tamam mı Heh. Köküç çarpı tanatmış. Tanatmış neydi? Tanatmış e, tan diyorum. tam pi bölü 6. Pi bölü 6 arkadaşlar 30'du. Peki tan 30 neydi? 1 bölü köküç. Yani köküçle 1 bölü köküçü çarp demiş. Çarpı bir de bunun yanında ne var? Kotanjant 5 pi bölü 18. 180'i 18'e böldüm. 10. Ve 5 ile çarptım 50. Yani burası da ne oldu? Kotanjant 50 oldu. Eksi bir de burada ne var? 3 pi bölü 2. Şimdi. Pi bölü 2 90'dı ile çarparsan 270. sinüs 270 eksi 1'di. Eksi 2 kere eksi 1 ne yapar? Artı 2 yapar. Çok güzel. Şimdi üst tarafa bakıyorsunuz. 1 artı 1. 2 artı tanjant 40 bölü. Kökçükler gitti. 2 artı kotanjant 50 geldi. He, şimdi bu neye eşit? Işte? Böyle bırakırsan var ya. Hoca sana ancak yarım puan verir. Yarım puan derken ya 0.5 puandan bahsetmiyorum. Sorunun puanı 10'sa olsa, ben olsam 5 veririm. Çünkü sen bunun devamını getirebilmelisin. Yani buraya kadar geldiysen bunun devamını da getirmen gerekiyor. Çünkü kotanjant 50 demek aslına bakarsanız tanjant 40 demektir arkadaşlar. Üst tarafa bakıyorsunuz 2 artı tan 40. Alt tarafa bakıyorsunuz 2 artı tan 40. O zaman cevap nedir? Tabii ki birdir. Yani şuraya kadar getirip de şu hamleyi yapamayan öğrenciye ben yarım puanı kırarım. Dolayısıyla aa bu çevirmeleri 40'ları 50'leri bak 30, 60, 90, 45 bunlar haricinde bir açı açılar varsa elinde O açıları kullanırken birbirini 90'a tamamlıyor mu tamamlamıyor mu Bunlara dikkat edeceksin kontrol edeceksin bunları Tamam Sonra böyle bırakırsın soruyu Yani buraya cevap 1 yazmak daha basit Daha güzel daha şık duruyor Ama sen cevabı bu deyip bırakırsan olmazlar 11. soru bu sayfanın son sorusu Birazdan sayfaya şöyle geriden bir bakacağız neler yapmışız Kosinüs pi bölü 2 eksi teta. Şimdi 90'dan çıkarınca isim değişiyor pi bölü 2 90 ya. 90'dan çıkarınca isim değişiyor. Birinci bölgede oldukları için hepsi pozitif sinüs teta oldu eşittir. 180'den çıkarınca isim değişmez ve sinüs ikinci bölgede oldu sinüs ikinci bölgede pozitif olduğundan bu da sin teta'dır. Bakın ne diyor sin teta eşittir sin teta doğru devam 3 pi 3 pi'nin esas ölçüsü nedir arkadaşlar pi'dir gitti pi'den teta'yı çıkarmış isim değişmez. Ama tanjant negatif olduğu için eksi tanjant teta'dır. Eşittir eksi tanjant teta demiş. Eksi tanjant teta eksi tanjant teta eşit olduğundan bu da doğru. 5 pi bölü 2. 4 pi bölü 2 2 pi'dir. 2 pi'yi çıkarırsanız esas ölçüsü olan pi bölü 2'yi bulursunuz. Sin 90'dan teta'yı çıkarırsanız cos teta kalır elinizde. Cos teta cos teta'ya eşit midir? Eşittir. Kotanjant eksi teta. Bakın arkadaşlar indirgeme formüllerinden düşünün. Kotanjant e, tek fonksiyon olduğu için eksi dışarı sallayacaktır. Eksi kotanjant teta olacaktır. Eşittir diyorum. Kotanjant pi eksi teta. İkinci bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi kotanjant teta eşittir. Burası da ikisi birbirine eşit olduğu için dördüncü de doğru. Ulan hepsi doğru mu çıkacak? kosinüs teta eksi pi bölü 2. kosinüs çift fonksiyon olduğu için sen içeriği istersen kosinüs pi bölü 2 eksi teta diye de yazabilirsin. Sonuçta çift fonksiyon eksi artırlısı fark etmeyecek. Pi 2'den çıktığı için isim değiştirir. Sinüs teta olur. Karşı tarafa bakıyorsunuz. Eksi sinüs eksi teta demiş. Bak şimdi. Sinüs tek fonksiyon olduğu için bu eksiyi dışarı kusacaktır. Eksi eksi artı yapacaktır. Yani sin teta eşittir. Sin teta oldu mu? Oldu o zaman bu da doğru. Ve son olarak sinüs 4 pi. 4 pi'nin nesas ölçüsü zaten 2 pi'dir. Burayı görmenize gerek yok. Mesela sıfırdır gerek yok. Sinüs teta kaldı burada. Eşittir diyoruz. Kosünüs sevgili arkadaşlar çift fonksiyon olduğu için sen burayı 3 π bölü 2 eksi teta olarak yazabilirsin. 3 π bölü 2'den çıktığı için 3. bölgeye düşer. 3. bölgede kosinüs negatif olduğundan eksi eksi artı yapar. Ve ekstradan ekstradan tabi bir de isim değiştiriyorduk. Sinüs teta. Sin teta eşittir sin teta geldi mi? Geldi o zaman bu da doğru. Arkadaşlar bunların hepsi <gülüyor> doğruymuş diyeceğiz. Anı var ya bak. Aslında çok zor bir soru değil. Vallahi zor değil. Basitçe de bir soru. Ama hani böyle kaç tanesi doğrudur diye sorup da bunların hepsini de doğru koyunca öğrenci var ya bak eli ayağı birbirine karışıyor. Bunların hepsini doğru buldu ya. Öğrencin eli ayağı birbirine karışır. Lan bunların hepsi doğru çıkmaz ya. Hepsi doğru olsaydı hoca böyle sormazdı falan der. Tamam mı? Ondan sonra böyle kara kara düşünür. O az önce yaptığı kendinden emin olarak yaptığı bütün işlemleri hiçe sayarak... Aralarından birinden ikisinden vazgeçer der ki ya şundan emin değilim bu yanlış olabilir der bunu karalar şöyle tamam mı bunu da karalar tamam der 4 tanesi doğrudur diye de yazar oraya an iç daracası bir durum ya yapmayın gençler Allah aşkına hepsi doğruysa hepsi doğrudur sonuçta kaç tanesi doğrudur demiş 6 tanesi doğru olabilir değil mi peki peki peki şimdi ne yapalım devam edelim gençler bir alt sayfamıza geçeceğiz ama Sayfamıza şöyle uzaktan bir bakalım Umarım senin de yazılı da sayfan böyle dolu dolu olur İnşallah Vallahi çok istiyoruz İstemesen böyle sana hazırlık çalışması yapmam bak Haydi bakalım 12. soru Tanjant 70 artı sinüs 50 artı Sinüs 230 bölü tanjant 290 Bu ifadenin değeri sormuş bize Peki düşünelim Şimdi sinüs 230 dediğimiz şeyi düşünelim tamam mı? Sinüs 230 dediğimiz şey Sinüs 180 artı 50'dir Bu da arkadaşlar isim değiştirmez ama Sinüs 3. bölgede negatif olduğu için Eksi sinüs 50'ye eşittir Dolayısıyla şurası neymiş? Eksi sinüs 50 imiş Bir de burada ne var? Sinüs 50 var Sinüs 50 eksi sinüs 50 cart cart Gitti mi bunlar? Gitti Üst tarafta sadece ama sadece tanjant 70 kaldı Bölü Alt kısımda tanjant 290 var Onu da şöyle yazalım Tanjant 180 yapmayalım ya artık 360 eksi 70 diyelim. Dördüncü bölgede tanjant negatiftir. Dolayısıyla tanjant 70'in eksilisine eşittir burası da. Eksi tanjant 70. Bakın tan 70'ler giderse sadece ama sadece geriye eksi 1 kalır. Dolayısıyla cevabımız da eksi 1'dir diyebiliriz. 13. 13. soru. Tanjant 18a olduğuna göre kod 72 eksi kod 108 bölü sinüs 210 ifadesinin a türünden eşiti sorulmuş bize. Şimdi kotanjant 72, kotanjant 108 var. Kotanjant 72'yi tanjant 18 biçimde yazabilirsiniz. Çünkü 72'nin 90'a tamamlayıcısı 18'dir. Kotanjant 108'i de şöyle yazalım. Kotanjant 90 artı 18 diyelim. 90'a eklediğimiz için isim değiştirir. Tanjant olur, tanjant 18 olur. Ama ikinci bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi tanjant 18 gelir. Önünde de ne vardı? Eksi vardı. Eksi, eksi tanjant 18 dedik. Yani üst taraf komple 2 tane tanjant 18 yaptım arkadaşlar yaptı. Bölü sinüs 210. Sinüs 210 nedir? Sinüs 180 artı 30'dur. Bu da eksi sinüs 30'dur. Bu da eksi 1 bölü 2'dir. Buraya da eksi 1 bölü 2 yazdık mı yazdık. Şimdi bak tanjant 18 neydi? A'ydı. O zaman şurası A'dır. Ve bizden 2 A'yı eksi 1 2'ye bölmemiz istenmiştir deriz. Eksiyi şuraya aldım yukarı. 2'yi de ters yerip çarparsam eksi 4 a yapar Doğru cevabımız da budur Diyebiliriz sevgili gençler Evet 14. sorumuzdayız Sinüs eksi 40 Sinüs eksi 40 demek sinüs tek fonksiyon olduğu için Eksi dışarı kusuyordu Dolayısıyla eksi sin 40 demektir Eksi sin 40 eksi a'ya eşitse cort, cort. Gitti mi gitti Sinüs 40 neye eşitmiş arkadaşlar a'ya Hayır ruhlu olsun Şimdi alt kısımla uğraşalım biraz Bakın kosinus eksi 40 demiş. Kosinus çift fonksiyonu olduğu için eksiyi yutacaktır. Yani üst taraf sadece ama sadece kosinus 40 oldu. Bölü. Tanjant eksi 40 demiş. Tanjant tek fonksiyon olduğu için eksiyi dışarı kusacaktır. Eksi tanjant 40. Kotanjant da e, tek fonksiyon olduğu için eksiyi dışarı kusacaktır. Eksi kotanjant 40 yazdık. A türünden eşit sorulmuş bize. Şimdi hemen bir tane üçgen çizerim Şöyle. Bir üçgen çizelim arkadaşlar. Dik üçgen olsun. Bu dik üçgende şurası dik dedik. Şurasından 40 derece diyelim. Şimdi e, ben sinüsün sin 40'ın a olduğunu biliyorum. Dolayısıyla karşısı a hipotenüsü 1'den a bölü 1 diyeceğiz. Buraya da 1 eksi a karenin kare diyebiliriz tamam mı? Şimdi gelin kosinüs 40'ı bulalım. Komşu bölü hipotenüsü. Dolayısıyla arkadaşlar 1 eksi a karenin kare kendileri bölü. Alt kısma bakıyoruz. Eksi parantezinde. Tan 40 artı kod 40 diyeceğiz buraya da. Şimdi tanjant 40 karşı bölü komşu yani A bölü 1 eksi A karenin kare kökü 1 eksi A karenin kare kökü artı kotanjant da bunun tersiydi zaten. Dolayısıyla 1 eksi A karenin kare kökü bölü A diyeceğiz. Ve tabii ki burasında eksi vardı dışında. O eksiyi yukarı atıverdim tamam mı? Şu eksiyi yukarı attım. Peki. Şimdi burayı A ile burayı da 1 eksi a kare ile genişletmemiz gerekmiyor mu bizim? Gerekiyor tabi ki. 1 eksi a karenin kare kökü bölü. Şimdi bak a ile a'yı çarptınız. a'nın karesi. 1 eksi a karenin kare ile 1 eksi a karenin kare kökünü çarptınız. Artı 1 eksi a kare geldi. Kare kökler gitti. Bölü alt kısımda ne var? a çarpı 1 eksi a karenin kare kökü var. Şu şekilde. Pekala. Şimdi şuraya bakıyoruz. Eksi a kare artı a kare gitti. Şunu da tersi çerip yukarı çarparsan eksi a çarpı 1 eksi a karenin kare kökü diyeceğiz. Şurayı düzeltelim. 1 eksi a karenin kare kökü çarpı 1 eksi a karenin kare kökü gelecek Ters çerip çarptığımız zaman. E şunu da çarpımı ne yapıyor? Eksi a çarpı 1 eksi a kare yapıyor. Eksi a'yı da içeri dağıtırsanız a küp eksi a gelir. Bu da bizim cevabımızdır. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz nefesimiz tükendi ama cevabı bulduk. Sınavda sorulursa Yaklaşık hani 10 soru üzerinden sorulursa kesinlikle 10 puanlık bir soru olur. Ee, daha fazla sorulursa da 7, 8, 9 puanlık bir soru olabilir. Daha fazla sayıda soru sorulursa da bu kadarlık puanlık bir soru olabilir. Ama güzel sorulardır kendileri. 15. sorumuz gençler artık biraz da şekilli sorular çözelim. Mutlaka karşınıza çıkacaktır yazılılarınızda. Diyor ki bu bir dik yamuk. Şuraya 7, bura 12, bura 16. Sinüs alfanın eşiti sorulmuş. Hemen ne yapıyorsunuz? Şunu şuradan çekiyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan çektikten sonra diyorsunuz ki bak hocam şurası 90 derece olur. Şurası da beta olsun. Böylelikle alfa açısı 90 artı betanın ta kendisidir deriz. Tamam. Şimdi şurayı da silelim de kafan karışmasın senin. Şöyle yapalım. Daha tertemiz oldu bak. Peki. Şimdi ne demiştik? Tabii şurayı da silmişiz komple. Şurası 90'dı değil mi? Şurası da betaydı. Pekala alfa eşittir 90 artı beta dedik. Bana sinüs alfa sorulmuş ya. O zaman ben bunun yerine sinüs 90 artı beta sorulmuş da diyebilirim. Bu da arkadaşlar 90'a eklediğimiz için isim değiştirecek. Kosinüs olacak. Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için kosinüs beta'ya eşit olacak. Yani aslına bakarsanız sinüs alfa yerine ben kosinüs beta'yı hesaplayacağım. Aynı şey çünkü. Peki kosinüs beta'yı nasıl hesaplarım? Şunu karşıya değil hipotenüse böleceğim değil mi? Şuraya böleceğim. Pekala şimdi bak burası 12 ise burası da 12'dir. Çok güzel. Burası 7 burası 7. Burası 16 ise burası 7 ise buraya 9 kalır. 9 12'yi 15 olur. Şimdi hangisini hangisine bölecektik bunun kosinüsünü hesaplamak için? 12'yi 15'e mi bölecektik? O halde arkadaşlar cevabımız 12 bölü 15'tir. Ama yok. Böyle şık falan da verirse hiç cevap bu değildir. Niye? 4 ile sade pardon 3 ile sadeleştireceğiz. 4 bölü 5 bizim cevabımız olacak. Sinüs alfa 4 bölü 5'e eşittir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve devam. 16. soru. ABC'de kare. DEB açısı alfaya eşit. 2AD eşittir 5EB. Şimdi 2 tane AD dediği yer şurası. 5 tane EB'ye eşitse o zaman ben şuna 2K buna 5K diyebilirim. Hatta hiç sayı verilmediği için soruda K'ları da görmem. 5'e 2 derim. Hiç sıkıntı değil. Yani şuraya 2 diyeceğim. Buraya 5 diyeceğim. E bu, bu kare ise buraya ne kalır? 3 kalır. Burası 5'tir. Şurası da 5'tir. Çok güzel. Şimdi şu 5'i silelim karşıdan. Çünkü ben şunu şöyle çekeceğim arkadaşlar. Bunu çektikten sonra diyeceğim ki bak şimdi şurası dik. Bir. Bir de şuraya beta diyelim az önceki sorudaki gibi. Alfa eşittir ne oldu? Beta artı 90 oldu mu? Oldu. Şimdi bak ne yapıyoruz? Burası 2 ise burası da 2'dir. Demek ki buraya 3 kalıyor. Bizden istenene bakacağız şimdi. Kosekant alf, kare alfa istenmiş ya. Kosekant neydi? Bir bölü sinüstü. Bir bölü sin kare alfa isteniyor yani. Yani bana ne lazım? Sinüs lazım. O halde sinüs alfa diyoruz eşittir sinüs 90 artı betadır diyoruz. Bu da bize eksi e, eksi değil kosinüs betayı veriyor. Artı oluyordu değil mi? Yani yine sin alfa yerine yine kos betayı hesaplayacağız. Kos beta neydi arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs. Şimdi burası 3, şurası 5, buraya ne kalır? 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9 topladınız kök 34 kalır arkadaşlar buraya. Böylelikle kosinüs beta nedir? Kosinüs beta 5 bölü kök 34'tür. Şimdi benden ne istenmiş? Bu aslında aynı zamanda sinüs alfadır. Getiriyoruz 1 bölü sin kare alfa istemişti. Ben sinüs alfayı 5 bölü kök 34 bulmuşum sonuçta. 5 bölü kök 34'ün karesi diyoruz. Bu da 1 bölü 25 bölü 34 yapıyor. Bunu da ters çevirip çarparsanız 34 bölü 25 bizim cevabımız olur diyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet. Devam mı 17. soruyla? Devam. Hadi bakalım. Şekildeki küpte P ve R orta noktalar. Bakın orta noktalarmış. Ve M açısı alfadır. Şurası alfa. Kosinüs alfa soruluyor. Şimdi gençler bakın. Ben şöyle bir üçgen oluşturacağım. Bu üçgen üzerinden bulacağım kosinüsü. Bu bir. İkincisi de yine hiç e, kenar menar verilmemiş. Dolayısıyla bir kenara iki diyerek başlayalım. Burası 2. Burası 2. Burası 1. Burası 1. Şimdi bak. Şurayı dikkatli dinle. MC'yi çektim. Bir de şöyle çektim. Tamam mı? Bunu çektikten sonra. Tabi artık şurası dik mi? Ben sana yaklaşmak, yaklaştırmak istiyorum ya ekrana şöyle. Heh, biraz daha yaklaşırsak. Heh, bak şimdi iyi dinliyorsun. Şurası dik olur. 3 boyutlu düşün. Yani bunu böyle düşünmen lazım. Şöyle göstereyim ben sana. Bak burası dik olur. Şuradaki bize doğru şöyle duran Üçgeni düşüneceksin tamam mı? Peki burası dikse Şurayı nasıl bulurum ben? Cr'yi Şimdi şurası da dik midir? Şöyle yaparsam burası da diktir karenin tabanı sonuçta Buraya 2 bura 1 ise bura kaçtır? Kök 5'tir Ben şuraya da 2 demiştim Kök 5'in karesi 5 2'nin karesi 4 Topladığınız 9 demek ki şuradaki turuncu ne olacak hipoteniz? 3 olacak Çünkü karesi 9 olur Peki burayı hallettik Şimdi şuraya bakın MC, bir de PC'yi çektim şöyle. Bakın bu arkadaki üçgen dedik. Ee, peki burası mı istenmiş? Aynen orası istenmiş. Şurası kaçtı? 1'di. Şurası da ikiydi. o zaman burası kök 5 olur mu? Olur. Şimdi benden neresi isteniyor? Ee, Kosinus alfa isteniyor. Yani PR'yi bulabilir miyiz? E, PR'de tabii ki 2'dir. Şuradaki 2 aynıdır. Yani benim elimde artık şöyle bir üçgen var bak. Şu MP, şu şöyle PR, bir de şöyle. he Şimdi daha net görebiliyorsunuz umarım. şurası 3 burası kök 5 Burası da 2. Böyle bir üçgen var. şurası da alfa 3 boyutlu bir üçgen bu 3 üç boyutlu olduğunu unutmayın. şöyle iz, düşün falan çizersek anlarsınız 3 boyutlu olduğunu. Ve sevgili arkadaşlar kosinüs Alfa soruluyor. Kosinüs teoremi uygulayacağız. Karşının karesi 4 eşittir 3'ün karesi 9 artı kök 5'in karesi 5 eksi. 2 çarpı, kök 5 çarpı, 3 çarpı, kosünüs alfa diyoruz. Kosünüs alfayı buradan buluruz çünkü tek bilinmeyen kosünüs alfa şu an burada. 9, 5 daha 14 yapar. 14'ü karşı attığınız 10 eşittir. 6 çarpı kök 5 çarpı kosünüs alfa dediniz. Kosünüs alfa arkadaşlar tabii bir dönemde eksi var eksiler de gitsin. Kosünüs alfa buradan 10 bölü 6 kök 5 yapar. Tabi payda da kalsın istemiyoruz. Burayı kök 5'ten genişletelim. Üst taraf 10 kök 5 yapar. Alt tarafta arkadaşlar 6 kere 5 yapar. 5 ile 10'u sadeleştirdiniz. 2 2 ile 6'yı sadeleştirdiniz. 3 doğru cevap. Kök 5 bölü 3 olur. Bu da bize kosinüs alfayı verir sevgili gençler. Ve ve ve 18 ve sonuncu sorumuz. Evet şekildeki abc üçgeninde dik üçgeninde. a AH, b dik abc açısı alfa bc açısı bc kenarı 6 birim bak şimdi şurası 6 birim miymiş bu e, abc üçgeninin hipotenüsüdür değil mi bu 6 bh uzunluğunun yani şuradaki uzunluğun alfa türünden eşit sorulmuş şimdi iyi dinliyorsunuz beni öncelikle burası 6 ise burada e, b köşesinin açısı alfa idi hipotenüsün sinüs alfa ile çarpımı karşıyı verir şurayı 6 sin alfa Kosinüsle çarparsam da burayı verir. 6 kos alfa. Şimdi sizden ricam şuradaki sarıyla taradığım üçgene bakıyorsunuz. Bu üçgenin hipotenüsün neresi? Hocam 6 kos alfa. Bakın yine bir tane B açısı. Burası alfa. Bu alfanın e, sinüsünün hipotenüsle çarpımı yani 6 kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bana karşıyı verir. 6 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa çarpı. Bir daha kosinüs alfaya çarparsam komşuyu verir. BH'ın alfa cinsinden neşin istenmişti. BH'ı bulduk. 6 çarpı kos kare alfa bize BH'ı verecektir. Şimdi burada aslına bakarsanız olay şu. Hani biraz da hızlı anlattık. Anlamamış olabilirsiniz. Tabii çok doğal. Olabilir. Neden olmasın? Şurası 90 ya. Şurası H'sı arkadaşlar eğer. Şurası da alfaysa. Bakın şu uzunluk H çarpı kosinüs alfadır. Şuranın kosinüsüyle Bunu çarparsanız burayı bulursunuz. Şu uzunlukta h çarpı sinüs alfadır. Bunu da çok güzel nereden aklında tutabilirsin? Şöyle. Şu bir cisim. Şurası da yer düzlemi. Fizikçiler bilir bak. Sayısalcılar bilir. Şöyle bir tane de f kuvveti etki ediyor buna. Tamam mı? Bu kuvvetin büyüklüğü f. Sen bunun yatay bileşenini nasıl bulursun? Eğer şurası 37 ise mesela. Şurayı nasıl bulursun? Şöyle bulursun bak şu F ya Bu uzun bu e, yatay kuvvetin büyüklüğü F çarpı kosinüs 37'dir. Dikey kuvvetin büyüklüğü de F çarpı sinüs 37'dir. Yani dikey bulurken hep sinüsle çarpıyorsun. Bak aslında burası ne? Hipotenüs. Şöyle birleştirirsen bak dik üçgen şuradakinin aynısı. Gördün mü? Buradakinin aynısı. Ve şurada dik üçgen var. Sen şuradaki hipotenüsü yani şunu arkadaşı şunu F'i sinüsle çarparsan Dikey bileşeni kosinüsle çarparsan yatay bileşeni bulursun Aslında bu, bu soruda da aynısını uyguladık Şimdi bir daha düşün ve tekrardan kendini çözmeye gayret göster Evet Gençler Bu sayfamıza da şöyle bir geriden bakalım mı Bu sayfamıza dolu dolu oldu diye tahmin ediyorum i̇şte Yüzdük Yüz nasıl alınır bir sınavdan böyle alınır Düzenli düzenli yazarsan Acele etmezsen tamam, Böyle ee, Sakin kalırsan Kendine güvenirsen özgüvenli olursan 100 alırsın sıkıntı yok. Yani bizim için 90 üstü her not geçerlidir zaten. 90'ın altını çok kabul etmiyoruz. Ben 88 aldığım zaman ağlayan tipler dendim gençler. Ama matematik için geçerli değil. Yani o kaç oluyor 10. sınıf mı oluyor? Lise 2, Lise 2 10. sınıf oluyor değil mi? Aynen. Şimdi ee, matematik berbat bir çocuktum. Haydi Bakalım hadi Bakalım, <gülüyor> hadi bakalım. Benim Matematiğim Berbattı Harbiden berbattım ya yani, Öyle değil. Yani Böyle Değil Hani Böyle Babamdan Çekinen Bir insanım Ben Babamdan Biraz Korkarım Arkadaşlar O Konuda e, Yani Şu An Bile Hala Bir Çekingenlik Var Bab Babamı Sevmiyorum Değil Babamı Seviyorum Tabi Ama Böyle Bir Çekingenlik Var Bizim Kuşağında Öyle Bir Şey Var Derdi Vardı Yani ben o yüzden veli toplantılarıma hep böyle genelde babamı götürmek istemezdim. Ama lise 2'de babam bir veli toplantısına katılmak zorunda kalmıştı. Ben de o gün o veli toplantısına gidince eve ne kadar geç gidebilirse o yaşlardaki bir çocuk ben de o kadar geç gitmeye gayret gösterdim. Ne kadar? <gülüyor> 10.30'da falan eve gitmiştim herhalde. Babam uyumamıştı. Yani Kapı o açtı, içeri girdim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Oturdum işte halı deseni. bakıyorum falan böyle. Hani içimden de diyorum ki sürekli halıya bakıyorum da içimden de diyorum ki ya artık diyorum hani kısa diyorum. Bağırsa, çağırsa, esse, gürlese de ben de gidip yatağıma yatıp biraz işte e, mızırdansam, ağlasam, sana sabah zaten her şey normale döner. Ben de kaldığım yerden devam ederim diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. E, babam üzülmüş. Yani Üzüldüm oğlum dedi. Dedim niye baba? Dedim, hoca böyle böyle dedi. Ne dedim? Ne dedi dedim hoca. E, demiş ki İsmail'i Türkiye'nin en iyi matematik eğitimi veren dershanesine de yollasanız İsmail matematiğin mevzinden anlamaz demiş. Babam da üzülmüş. Yani hani. İsmail hakkında çok bir şey konuşmaya gerek yok demiş matematikçe. Böyle bütün velilerle 5 dakika en az konuşurken, 10 dakika konuşurken babamla 30 saniye konuşmuş ve sadece bunu söylemiş. Babam da üzülmüş yani. Hani, ha benim de notlarım cidden kötüydü yani. 30 küsür falan alıyordum. Hoca polinom anlatıyordu. Hiçbir şey anlamıyordum. Vallahi anlamıyordum ya. Yeminle bak. Hiçbir şey anlamıyordum. Ama yani... Eee... Bu zorla da değil. Yani her insan matematik anlamak zorunda değil diye düşünüyordum. Bence öyleydi yani. yani. Anlamıyorum farklı bir dil. Yani İngilizce dersinde hoca İngilizce konuşuyordu ben anlıyordum. Ama matematiği anlamıyordum. Yapacak bir şey yok yani. Ben anlamıyorum herhalde diye düşünmeye başlamıştım. Sonra babam öyle üzüldüm üzüldüm deyince ben bir böyle bir e, birkaç gün kendime dinlemeye başladım. Yani hani... Ne yapılabilir? Ne edilebilir? Ulan acaba sorun bende mi? Herkes anlıyor bir tek ben mi anlamıyorum falan diye. Çünkü hani ciddi anlamıyorum. Mesela benim e, şu an doktor olan bir arkadaşım var. Sıra arkadaşıydık. İsa. Selamlar ona da. E, 100 alırdı matematik yazılısından. Ben onun yanında oturuyordum. Onun kağıdının aynısını geçirirdim. Ben 32 alıyordum mesela. Yani öyle kötüydü matematiğim. Yani geçiremeyecek kadar kötüydü matematiğim. O kadar belli oluyormuş demek ki kopya çektim. Hani anlaşılır ya. Eee... Sonra hoca değişti. Bir şeyler oldu. Lise 3'de yani bir sonraki sene benim matematik notlarım 90 küsürlerdeydi. Yani 96, 98, 100 aldığımı hatırlıyorum. Ee, bir sonraki sene matematik denemelerinde full'e yakın cevaplar verdiğim oluyordu. Sonra kendi isteğimle matematik bölümü yazdım. 8 tane tercihim vardı. 7'si matematik bölümüydü arkadaşlar. Daha sonrasında matematik bölümünü bitirdik. Şimdi matematik öğretmenliği yapıyoruz. Şimdi benim matematikte kitaplarım var. Şimdi benim bir YouTube kanalım var. 170 bin küsur öğrencim var YouTube'da. Yani biraz düşünmek gerekiyor. Yani ön yargılı olmamak gerekiyor. Ne hoca gibi ne de öğrenciler gibi ön yargılı olmamak gerekiyor. Ben yapamıyorum deyip bırakırsan olmaz. Sen yapamıyorsun dersem bu da benim ayıbım olur o da o hocanın ayıbıymış çünkü ama bir şekilde yapılıyor nasıl yapıldığını sanırım hepiniz biliyorsunuz akıl vermeye ihtiyacınız yok ya, yani bir akıl almaya ihtiyacınız yok çalışacaksınız arkadaşlar olur yani hani kimsenin ama kimsenin aklına beynine zihnine doğarken matematik böyle zerk edilmedi yani hani al sana matematik demedi kimse kimse demedi bunu sakın unutmayın bu sadece sonradan elde edilen bir e, olgu. Beynin içinde, aklın içinde, kafanın içinde sonradan geliştirilebilen bir şey bu. Dolayısıyla sakın ama sakın umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmayın. Aksine tam ters hareketler yapmanız lazım. Azimli ve hırslı olmanız gerekiyor ki matematikte başarılı olasınız. Aklınıza bulunsun. Benden de size hem abi hem de bir hoca tavsiyesi. Sakın ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Dışarıdan gelen çatlak seslere de kulaklarınızı tıkayın. Evet. Böyle bir konuşma yaptıktan sonra da artık videoyu sonlandıralım. Sonraki yazılıda da yine beni görürsün. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmalar. Lütfen unutma.